Herkese merhaba, sağa mı da hoş geldiniz? Ben Emide, bugün kaldığımız yerden göz kremleriyle devam edelim. Göz kremleri biliyorsunuzdur belki cildimizin en hassas olduğu bölge göz çevresi. Çok ince bir yapıya sahip, çok her şeye maruz kalıyor. Bir de ekstra makyajla falan filan derken ekstra bir yıpranmaya maruz kalıyor. O yüzden o göz çevresine ekstra bir bakım yapmak önemli. Bazı insanlar inanmaya da biliyor, göz kremi işe yaramıyor gibi düşüncelere sahip oluyor. Herkesin kendi düşüncesidir tabii ki. Saygı duyuyorum ama ben kendi adıma kullanıyorum. Herkese de öneriyorum. Ve de hemen konuya giriş yapacağım. Laneige'in bu göz kremiyle. Bunun ambalajı değişti. Laneige genel bir yenilenmeye gidiyor böyle. Bütün kaplar değişiyor. Ama hala piyasada bu çok bereketli bir göz kremi. Şu anda benim kullandığım 25 milik ama artık 20 mili düşünmüşler ve 20 mil 25 mil fark etmez çok bereketli bir göz kremi ben normalde bir göz kremi düzenli kullanıyorsam sabah akşam 6 ayda bitiyorsa bu ürün minimum 9 ay diyor bunu abartmadan söylüyorum sizlere seramidin ay bunun içeriğini şu an hatırlayamadım ya ama ben etkisinden bahsetmek istiyorum sonuçta ben içerik uzmanı değilim dermatolog değilim gel değilim yani aslına bakarsanız Okuyup öğrendiğim bilgileri paylaşıyorum sizinle. Hı. Yani ben kendimde gördüğüm etkileri söyleyeyim. Öncelikle çok güzel, light bir yapısı var. Hemen göstereyim. Şöyle. Beyaz, renksiz. Böyle sıvımsı değil kesinlikle. Kremsi bir şey. Görünüyor mu? Şöyle. Böyle... Sürdüğünüz anda emiliyor. Emilsin diye 2 saat beklemiyorsunuz. Gündüz kullanımında kesinlikle göz makyajının altına da gayet gideri olan, sıkıntı e, çıkarmayan bir ürün. Çünkü bazı göz kremleri emilimi göz, e, yani süresi fazla oluyor, yapış yapış oluyor. Göz altına e, makyaj bazı olarak kullanamazsınız. İşte bu öyle değil. E, göz altı morluklarınıza e, etki ediyor, rahatlatıyor. Bunu ben gözlemlemedim çünkü daha yeni gözaltı morluklarım oluşmaya başlıyor desem yalan olmaz. Çok yoğun bir tempoda şu an çalışmaya başladığım için. E ama mesela sizden aldığım dönüşlere göre bu gözaltı morluklarına ciddi anlamda etki ediyor. kaşıklıklarınıza çok güzel bir şekilde etki ediyor. Bunun için özellikle bu ürünü bekleyen insanlar tanıyorum. Yani pek çok açıdan cilt besleyen bir ürün olduğu için ben seviyorum ve de göz altı çevresinde ince çizgileri, kırışıklıkları olan insanlar için ideal bir göz kremi olduğunu düşünüyorum. Hem bereketli oluşu, hem güzel bir içeriğin oluşu, hem de her türlü etkisi, hani erken emilimi vesaire, makyaj bazına sıkıntı çıkarmaması anlamında falan güzel bir ürün. Bu anlamda sizlere tavsiye ederim. Yani kullanan herkes gibi Herkesin cilt yapısı farklı olsa zannediyorum. Siz de seveceksinizdir. Uluslararası da çok güzel yorumları olan bir üründür aynı zamanda. Bu arada şuna da değineyim. Lemeje'nin bütün ürünlerinde ama Pasifik'ten aldığım bütün ürünlerde genelde gözlemlediğim kadarıyla ürün açıldıktan e, 12 ay sonra tüketiliyor. Zaten hani ürünün gramajları falan da çok fazla. Düşünün 25 milik bir ürünü 6 ayda yani herhalde bütün vücudumuza falan sürmek gerekecek Bitsin diye. Burada Kodali'den ee, şu göz kremini almıştım. Wine Active Ener Energizing Ya işte göz altı kremi arkadaşlar. Bu 15ml'lik bir göz kremi. Ben 15ml'i 3 ayda bitiriyorum düzenli kullanınca. Ee, ben bunun kötü hiçbir özelliğini görmedim. Ama güzel bir etkisini de görmedim. Sadece nemlendirdi. Aslında normalde bunun daha böyle bir canlılık etkisi vermesi gerekiyordu. O dönem aldığım serumdan da o etkiyi görmedim ama en azından egzamalarımı yatıştırmıştı. Onu da sonra göstereyim. Şu an şişesi berbat durumda olduğu için serum videolarını eklemeyi düşünsem de vazgeçmiştim. Ve de Kollistar'ın artık yine formatı değiştirdiği bir göz kremi saklamışım göstermek için. Şöyle yine 15 millik bir göz kremi Kollistar bir Fransız markası. Artık Türkiye'de satılmıyor. Ben Tekinacar Kozmetikler aktifken oradan almıştım yıllar önce. Ee, ve de ben severek kullandım. E, bence Colistar çok güzel bir marka. Olur da yolunuz İtalya'ya düşerse ya da bu markanın satıldığı bir yere giderseniz alabilirsiniz ürünleri. Güzel bence. Özellikle maskaraları muhteşemdi. Sanıyorum denediğim en güzel kıvırma etkisi veren, veren maskara oydu. Ama ben e, bense almadan piyasadan çekildiler. Üzülüyorum yani bu açıdan. Çok güzeldi. Tavsiye ederim her ürününü denemenize. Bakın yani. Sonra IOP'un Essential Tone Wrinkle Eye Cream'i galiba bu da yenilenen gruplardan biri ve bu da açıldıktan sonra 12 ay maximum kullanabiliyorsunuz ve de bakalım hemen 25ml'lik genel olarak Kore ürünleri böyle 25ml'lik oluyor 15ml'den ziyade e, bir ürün ve yine de Neige gibi e, bir Amor Pacific markası ama ben bu ürünü sevmedim bu ablamın göz kremiydi zaten normalde e, kırışıklık karşıtı bakım falan yapıyor. Gözaltı morluklarına, ton eşitlemek gibi bir özelliği var. Ton wrinkle diyor zaten üzerinde de. E ben sevmemiştim. Kokusu da çok baskın. Hani ben normalde kokuyu hissetmem. Kokuya karşı duyarlılığım yok ama o kadar çok parfüm var ki içinde. Hani bunu sürdüğüm zaman parfüm kokusunu almıyorum demem imkansızdı. E, ve de ben de ablam da bunu sevmedik. E, sevmeyince de öneremeyeceğim yani. Üzgünüm ayıp bizimle değilsin diyorum. Lirikos'un Marine Anti-Aging Göz Kremi. 3 millik bir şey. Denemişim, bitmiş. Yani e, bu da yaşlanma karşıtı bir e, ürün. Marine kolajen yani Lirikos markası da Amor Pasifil markalarından Fransa'da e, tasarlattığı bir marka. Ben ürünlerini seviyorum ama özel olarak bunu tekrar almazdım Öyle söyleyeyim. En azından o kadar aklımda kalıcı bir etkisi yoktu. 3 milden ne anlıyorsun diyebilirsiniz ama... Ee, bu özellikle Amor Pasifik markalar için geçerli. Tek kullanımda etkisini görebildiğiniz şeyler olduğu için ve ürünler çok bereketli olduğu için bir kere kullandığınızda bitmediği için anlıyorsunuz o ürün iyi mi kötü mü etki eder. Bir fikir veriyor yani dandik değil. Ee, o yüzden bunu alma ihtiyacı hissetmedim. En azından o zamanki cildimin durumuna göre ihtiyaç yokmuş. Öyle ifade değil. Son olarak benim de yıllarca kullandığım Kardeşlerimi de kullandırdım. canımız Laniichi Waterbank eye jelimiz. 25 milik kocaman cam şişesinde, ee, çok güzel bir yapısı var. Bunu artık tarih geçmeyi tutmuş olduğunu söyleyebilirim çünkü bayağıdır oldu biz buna çalı. Ee, bu muhteşem jel yapılı ama krem etkisi veren bir ürün. Yani ürün jel ama hani krem sürmüşsünüz gibi yoğun bir nemlendirme sağlıyor cildinize çok güzel çok light bir ürün, muhteşem bir makyaj bazı oluyor, e, çok güzel nemlendirme sağlıyor, ince çizgilerinize etki ediyor gibi pek çok güzel etkisi var, morluklara da etkisi var. E, yani bunu her yaş grubundan insan kullanabilir ve benim ileri yaşlarda olan kullanan e, tanıdığım insanlar da var. Uluslararası popüler bir üründür. Sadece burada değil, yani bizde değil diyeyim. Bu böyle jel. Bakınız hemen süreyim elimin üstüne. Güzel parlak bir dokusu var. Anında nem veriyor. Ay biraz daha süreceğim şu an. Elim biraz kuru hissettim. Ya makyaj bazından tutun da gece gündüz kullandığınız zaman hemen bitme işine. Zaten jel yapılı oluşumdan mı diyeyim ya da yoğun nem verişinden mi? Mini minnacık bir parçasının da yeterli olmasından dolayı. Ya senelerdir severek kullandığımız bir ürün. Ben de kullanıyorum. Açıkçası kardeşlerime falan da kullandırıyorum, Onlar da bittikçe alıyor. Kullanan herkes de seviyor. Ben size de tavsiye ederim. Bu arada eminim e de çok hızlı. Hemen emiliyor. Beklemeniz gerekmiyor. Bir süre geçsin. Makyaj yapayım şeklinde. Burada bunların dışında şunu da göstereyim. Unutmuşum. Ohui'nin e, Aqua Arura Yoronik Asit serumu Miracle Aquae diye geçiyor. Bunu da yıllar önce kullanmıştım. Bakayım bu da 20 20 ml'lik bir göz e, serumu. E Ohui, güzel bir marka. Ben seviyorum kullandığım ürünleri. Bu serumun kullandığım diğer ürünlerinden memnun kalmamıştım. Bana iyi gelmemişti. Benim hassas cildimle alakalı ama bu ürün kötü olduğundan değil. Çünkü e, aynı ürünü kullanan ablam mesela çok güzel şeyler söyledi. Serinin özellikle böyle yağlı cildi insanlara göre e, çok da güzel etki edeceğini söylemişti. Bende yanma yapıyordu sürekli. İnatla kullandım ve inatla aynı sonuç elde edilince. Beğenmedim ama göz kremi gerçekten güzel. Denk gelirsem de tekrar alırım. Hem bereketli hem yaluronik kesit cildimiz için çok faydalı. Zaten Ohi'de güvenilir IG Care'ın bir markası olduğu için ona anlamamam için hiçbir sebep yok. Göz kremine karşı olabilirsiniz diye bahsetmiştim. Eğer öyleyse en azından basic sayılabilecek türde bir göz kremi almanız mutlaka tavsiye ederim. Şöyle bir ürün. Laneige'in ürünü gibi. Ee, ben severek kullandım. Size de tavsiye ediyorum o yüzden hepsini. Şu an gösterdiklerimi. Umarım sizin de işinize yarar anlattıklarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın ve kanala abone olmayı, like yapmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz.